2020 Manisa mütevelli deyiz, ee, yanımızda Aytekin, Aytekin Drick, Dirik, Gökhan Dirig evet, hoş, ee, hoş gördük. Burada 12 dekar bir evet. yonca parçasında rekor gübre, yaprak gübresi ürünümüzü kullandılar. Bu ayın başında geçen ayın sonu gibi biçildi. 2 yaşında bir yonca Dimitri marka. Dimitri. Evet, ee, neler oldu burada yaprak gübremizi kullandık. Ne gördük? da ne sağladı öncelikle. öncelikle? Hangi durumda attık? Verim çok arttı. Yapraklarda Hı -hı. genişleme oldu. Ee, şeyler kök, köklerinde <gülüyor> ve köklerinde ve şuralarda kalınlama oldu. Yani boru, boru, boru kalınlığı, ee, e, kalınlığı genişledi, genişledi ama sert değil. Sert yumuşak şekilde. Kuzu şeklinde. yiyecek gibi şekilde Kuzunun oldu. Kuzunun yiyeceği bir şekle geldi. Yiyeceği bir şekilde, geldi. Yiyeceği şekilde geldi. Peki e, hangi boyuttaydı bunu attığımızda? Bu yeni ya, biçtikten sonra yeni ya, yaprak çıkarmaya başladı. Yaprak çıkarmaya başladığında yaprak gübresini attık. attık. attık. Ee, ne oldu verim Kö anlamında, kalite anlamında? Verimimiz ne, ne kadar verim alıyorduk? Dekarda. Kökte Kaç kardeşleme de oldu. Hı -hı. Boy da büyüdü. 17 balleden 22 balleye çıktık. 17'den 22'ye çıktık. Ee, diğer bir parça daha var. O da aynı şekilde. Orada da uyguladık. Da aynı, uyguladık. Ee, Gökhan Bey herhalde bizle iletişim Kurdu, evet, size, bizim fabrikayla. Yani fabrikayla. Buradaki bahimizden aldılar Melemen, Manisa'da. Melemenden aldım ben direkt geldi kargo ile mi istediniz? Kargo ile istedim Manisa'ya geldi. Tamam. Ee, aynı zamanda e, danışmanıza da görüştümuz. Tamam. Uzun uzun. Ee, Hı -hı. Aynı şekilde tane darıda da kullanabileceğimizi belirtti. Evet. Ee, gerek toprak altında direk yaprak gübresi olarak. Ee, biz Yonca'da denedik. şimdiye kadar onda vaktimiz oldu onda değindik ee, gerçekten memnunuz yani Yani olabilir. bu verim artışı şu anda baktığımızdan yüzde bir 23-25 gibi ee, bir de şöyle bir şey var Yani Yonca'nın biçim sırasına göre bakarsanız Yonca veriminin düşeceği bir biçimde aslında uyguluyorsunuz doğru mu Doğru, yani düşmesi gereken Zamanında. yani normal bir yerde de düşmesi gereken bir yerde Sabitinde üstüne çıktı. Verimi yükselttik yani. Düşmesi gerekirken düşük beklerken verimi... Aslında e, burada hani bir hesap yaparken %23-25 diyoruz ama normalde 5-6 biçim yapılan yerlerde yaz biçimlerinde verimler %20 oranında neredeyse düşüyor. Evet. Bu düşme olmadı ve yirmi de üstüne arttığına göre e, herhalde %40 gibi bir verim artışı sağlanmış oldu. Ee, Yonca'yı peki kendi hayvanlarınız mı var satıyor musunuz bu yonca'yı? Kendi hayvanımız da var satıyoruz Hı -hı. da. Satıyorsunuz. Tavsiye eder misiniz e, yani, yonca üreticilerine? Manisa'da öncelikle Manisa'daki yonca üreticilere? Yonca üreticilerine de tavsiye ederiz. Mısır üreticilerine de tavsiye ederim. Hı -hı. Seneye Mısır'da da kullanacağız. Şimdi biz sizle az önce bir bağ ziyareti de yaptık. Evet. Orada da mesela sökülecek bir bağ. Yani evet. kuracağı düşünülen bir bağın. E, şu anda ciddi anlamda iyi bir verim verir. Evet. Ve çok diri, canlı, sürgün yapmış. Çubukları olgunlaşmış bir hale getirmiş. Evet. Çok ee, Var mı Gökhan Bey ekleyeceğiniz sizin gözlemleriniz burada? Ya biz aynı zamandayız. Geçitçilik hem de e, hayvancılık yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Ee, biz daha önce e, hayvanlarda mesela zaman zaman başka işlerimiz olduğu için yoncanın biçimini kaçırıyorduk. E, aliyle yoncanın saplarında sertleşmeler oluyordu. Hı hı. Ve hayvanların önünde biz bunların kaldığını tespit ediyorduk. Yemiyordu hayvanlar. E, aynı zamanda biz yoncayı sattığımız için e, müşterilerden de geri dönüş oluyordu. Özellikle hı hı. kuzularda. Evet. Ama bu sefer yok ergo kullandığımız zaman. Rekor gübre, yaprak rekor, gübresi. yaprak gübresini kullandığımız zaman e, biz bu sefer e, koyun müşterilerimizden yani e, yoncayı koyunda Kulağın müşterilerimizden ve hı hı. yem karma makinesi olmayan müşterilerimizden e, yoncanın sapının da yumuşak olduğunu ve kuzuların hı hı. yediğini belirttiler. Yani e, o konuda önemli tabi. Biz tabii. yani e, devamında getireceğiz. İnşallah. Yani, ee, suyla olarak. alakalı burada sulamayla ilgili bitkide bir stres oluştu mu? Su stresini engelliyor mu? Bu burada bir gözleminiz evet, var mı? Sorun da engelliyor. Yani genelde yoncacılarda mesela şimdi biçim geçliği varsa mutlaka sulamada da bazen gecikebiliyorsunuz. Evet, Tabi. Çünkü Manisa'da da bu sene ciddi anlamda bir su sorunu var. Kuyularımız sorunlu. Ee, barajlardan gelen sularda kesildi geçen ay. Evet. Ee, seviyeler düştüğü için. Ee, biz teşekkür ederiz. Varsa eklemek istediğiniz biz buradan teşekkür sunacağınız i̇şte, bir öneriniz. Yani, Tavsiyeler. Yoncacılara. Yani amaç para kazanmak. Herkes verdiğiniz ne? verdiğiniz bedelin karşılığında burada uyguladığınız alana göre 10, 10 lira 12 lira gibi bir maliyetle dekar başına 5 balya ürün alıyorsunuz Değil yani 10 katı para kazandırmış oluyor matematik olarak. İçinde de bilmiyorum ama bir kere minimum bir kere. Ya şöyle daha bir şey erkencilik erkencilikten ha. kaynaklı çiçeklenme de aynı şekilde erken geldiği için bitki stres olmadan büyüme ve gelişmesini devam ediyor. 5'te 6 oluyor. Kendi içindeki verimlerimizin haricinde tek biçim bile artıyor olsa evet. e, bu yeterli. E, biçim, Her biçimde öneriyoruz. Rekor e, gübre, yaprak gübresini evet. bilginiz olsun. Tek başına atılmasını öneriyoruz. Başka bir şeyle karıştırmayın. E, söyleyeceklerimiz bu kadar. E, biz Zaten teşekkür ederiz size. Görüyoruz. Buradan Manisa'dan mütevelliden bütün Türkiye'ye.